her genel Türkiye'nin tarafsız ama ver ülkelerine karşınızdayız Ben de yüzüme takımaz ataykaber.com on haber ülkeleri başlıyor yaklaşık 20.07 yakılar bu ekranlarda yani şu an gelişmeler için paylaşacağız benim haberimiz haber başlıyor sosyal medya kanalımızda şöyle bir tane açık olsak sosyal klav Tarık Haber B Pinterest Tarık Haber Elham Tarık Haber, TikTok Tarık Haber, TV Face Tarık Haber, LinkedIn Tarık Haber, Yay Tarık Haber, Tumblr Tarık Haber, Instagram'da Tarık Haber, Twitter'de Red Ot Yılmaz, Reddit Grand Type 73 08, Youtube Tarık Haber, TV ÖK, Ömer Tarık Yılmaz hesaplarıyla yayındayız değerli dostlar. Diğer kanallarımızı şöyle bir tanıcak olursak, Big Olay'da yayındayız değerli izleyenler. Big Olay kanalımızdan sizlere bizlere ulaşabilirsiniz. Apçalın yayına yayındayız. Apçalın yayın kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Likede izlerdi değer kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. İşte yayınla izler dostlar. Teğişki kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter'da sesli oldularla yayınlayız değerli dostlar. Twitter kanallarımıza bekleyin. Son olayda değerli dostlar. Son olay kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Gününüz 200 başlıyor. 20.07'ye kadar değerli dostlar. İlk haberimizde geçiyoruz. Okuran olduğu evler tahli edildi. Hastaneye kaldırılanlar oldu. Değerli izleyenler ve azası Son dakika haberine göre Datça ilçesi Mesudiye mahallesinde orman yangını çıktı. Ekiplerin tüm müdahalesine rağmen evlere, alevler bazı yerleşim yerlerine sıçradı. Son bilgilere göre 20 tahliye edildi. orman ilçesi dumandan etkilendiği için hastaneye kaldırıldı. Yangına 18 helikopter 7 uçak müdahale ediyor. Öte yandan çeşmede çıkan orman yangını ise sebebi belli oldu. İşte yangınlar ilgili tüm detaylar. Haber. Güncel. Son dakika Datça'da orman yangını. Alevler yerleşim yerine sıçradı. Bazı evler zarar gördüğü, 20 ev tahliye edildi. Son dakika Datça'da orman yangını. Alevler yerleşim yerine sıçradı. Bazı evler zarar gördüğü, 20 ev tahliye edildi. Son dakika haberine göre Muğla'nın Datça ilçesi diye mahallesinde orman yangını çıktı. Ekiplerin tüm müdahalesine rağmen Alevler bazı yerlerine sıçradı. Son bilgilere göre 20 ev tahliye edildi. 4 orman işçisi ormandan etkilendiği için hastaneye kaldırıldı. Yangına 18 helikopter 7 uçak müdahale ediyor. Öte yandan çeşmede çıkan orman yangının ise sebebi belli oldu. İşte yangınla ilgili tüm detaylar. Son dakika haberine göre Datça'ya bağlı Diye mahallesinde ölen saatlerinde başlayan yangın, rüzgarın da eskisiyle hızla yayıldı. Alevlere karadan ve havadan müdahale sürerken, bir ev otelin alevler içinde kaldı, bölgenin de tahliye edildiği öğrenildi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişli'nin incelemeler yapmak üzere bölgeye gideceği de bildirildi. Milli Savunma Bakanlığı, Nuğla Valiliği'nin talebi üzerine yangını söndürmeye destek için harekete geçildiğini aktardı. İzmir'in Çeşme ilçesinde makilik alanda çıkan yangına da havadan ve karadan müdahale sürerken, yangının çıkış sebebi de belli oldu. Yangında ihmali olan kişiler hakkında adli işlem başlatıldı. İşte Korkutan yangına ilişkin tüm gelişmeler. Yangın, Mesudiye Mahallesi radar mevkiinde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi. Rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Rüzgarın da etkisiyle yangın etkisini artırdı. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri karadan, yangın söndürme helikopterleri ve uçaklar ile de havadan yangını söndürme çalışmaları başlatıldı. 20 ev tahliye edildi. Yangın bölgesinden gelen son bilgilere göre bazı evler alevlerden zarar gördü. Yangının etkilediği yerleşim yerlerindeki 20 ev tahliye edilirken, dumandan etkilenen 4 orman işçisi ilk müdahalelerin ardından hastaneye sevk edildi. Maalesef yandı. Yangın bölgesine ulaşan gazeteciler son durumu aktarırken DLA muhabiri, karşıdaki ev ve otel maalesef yandı. Yukarıdan aşağı inmemesi lazım. Eğer inerse Mesudiye'ye inecek şeklinde konuştu. Bölge tahliye edildi. Muğla'nın Gatça ilçesinde ormanlık alanda ölen saatlerinde çıkan orman yangınına 18 helikopter ve 7 uçakla müdahale sürerken, bazı evlerin zarar gördüğü ve bölgede tahliyelerin devam ettiği öğrenildi. Yangın, Mesudiye Mahallesi radar mevkiinde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi. Rüzgarın da etkisiyle yangın etkisini arttırdı. Kısa sürede olay yerine gelen Mula Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri karadan, Yangın söndürme helikopterleri ve uçaklar ile de havadan yangını söndürme çalışmaları başlatıldı. Yangına çok sayıda kara ve hava gücü sevk edilirken, alevlere 18 helikopter ve 7 uçak ile havadan, onlarca arazöz ve orman işçisi ise karadan müdahalede bulunuyor. Marmarislatça yolu kapatıldı. Havadan ve karadan yapılan müdahaleler devam ederken, yangın nedeniyle Marmarislatça karayolu trafiğe kapatıldı. Trafik ekipleri yolu trafiğe kapatarak sadece görevli araçların geçişine izin veriyor. İlk müdahale 14 dakikada yapıldı. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tilyaki, sosyal medya hesabından Datça'nın Mesudiye mahallesinde çıkan orman yangınına ilişkin şu bilgileri paylaştı. Datça-Mesudiye'de 12'de çıkan orman yangınına ilk müdahaleyi 12'te yaptık 7 uçak, 14 helikopter, 75'i arazöz toplam 96 iş makinesi, Dört yüz personelimizle yangını söndürmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Ormanın kahramanları yeşil vatanımızı korumak için mücadele ediyor. İsteyen açıklama. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yangınla ilgili yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı. Muğla Valiliği'nin talebi üzerine Datça'da meydana gelen yangını söndürme çalışmalarına destek için Aksaz Deniz Üst Komutanlığımızdan personelin yanı sıra arazır, dozer, Su tankeri gibi yangın söndürme ve arazi araçları görevlendirilmiştir. Bakan Kirişci yola çıkıyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Datça'da meydana gelen orman yangını söndürme çalışmalarını yerinde incelemek için bölgeye intikal edecek. İzmir'de de yangın çıktı. Öte yandan Çeşme Kutlu Aktaş Barajı yakınlarında bulunan makilik alanda saat 13.30 sıralarında çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 3 uçak, 6 helikopterli havadan, 30 arazöz ve 4 dozer ile karadan müdahale ederken alevler, rüzgar enerji santrallerinin de LVS etrafını sardı. Ayrıca İzmir Çeşme Otoyolunun Uzunkuyu mevkii, makilik alanda çıkan yangın nedeniyle trafiğe kapandı. Yangının sebebi belli oldu. Edinilen bilgiye göre yangının, Bölgede bulunan bir çiftlikte çalışan işçilerin kaynak yaptığı Esna'da çıkarttığı kıvılcım nedeniyle çıktığı öğrenildi. Ayrıca yangında ihmali olan kişiler hakkında adli işlem başlatıldı. Bölgedeki şiddetli rüzgar nedeniyle yangının kontrol altına alınması güçleşirken, ekiplerin alevlerle mücadelesi sürüyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer sosyal medya hesabından yangınla ilgili, Çeşme Otoyolu'nun kuzey tarafındaki yangında soğutma çalışmaları sürüyor. Ancak otoyolun güney kısmına sıçrayan yangın zeytineli çevresinde rüzgarın etkisiyle büyüdü. Ekiplerimizi, orman yangın söndürme ekiplerini takviye olarak buraya yönlendirdik ifadelerini kullandı. İlla, ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Atilla Çelebi hayatını kaybetti. Düğünde çıkan kavga hastaneye sıçradı. Dünyanın gözü Türkiye'de. Kritik zirvenin tarihi belli oldu alabey devam ediyor yaklaşık 20 40, kadar değerli dostlar dünyayı sarsan suikast çok eden gerçek Covid-19 detay ortaya çıktı ve mm -hmm. sarsan eski Japonya Başbakanı Şanzo Abe suikast ile ilgili her geçen gün çok eğlenen detaylar ortaya çıkıyor son olarak katilin başlangıçta an Annesinin maaliyeti çöküşünden sorumlu tuttuğu örgütün liderini öldürmeyi planladı. örgüt lideri koronoloji salgını sonrası Japonya'ya gelmediği için hede hedefini değiştirdiği öğrenildi. katilinin grup liderini öldürmek için bir etkinliğe gittiği, saldırıya fırsat bulamadığı, hatta suikast için Güney Kore'ye gitmeyi düşündüğü ortaya çıktı. Haber, haber, dünya. Tüm dünyayı sarsan Abe suikastı ile ilgili şoke eden gerçek. Meğer Jovi 19 salgını nedeniyle hedef değiştirmiş. Tüm dünyayı sarsan Abe suikastı ile ilgili şoke eden gerçek. Meğer Jovi 19 salgını nedeniyle hedef değiştirmiş. Dünyayı sarsan eski Japonya Başbakanı Silinzo Abe suikastı ile ilgili her geçen gün şoke eden detaylar ortaya çıkıyor. Son olarak katilin başlangıçta annesinin mali çöküşünden sorumlu tuttuğunu örgütün liderini öldürmeyi planladı, Örgüt lideri koronavirüs salgını sonrası Japonya'ya gelmediği için hedefini değiştirdiği öğrenildi. Katilin grup liderini öldürmek için bir etkinliğe gittiği, saldırıya fırsat bulamadığı, hatta suikast için Güney Kore'ye gitmeyi düşündüğü ortaya çıktı. Tüm dünyanın konuştuğu eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin seçim konuşması yaptığın ara şehrinde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmesinin yankıları sürüyor. Dünyayı sarsan suikasta ilişkin yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Son olarak Katilin Covid-19 sebebiyle hedefini değiştirdiği öğrenildi. İşte ABE suikastı ve ortaya çıkan yeni detaylı. Örgüt lideri John'un 19 nedeniyle Japonya'ya gelmediği için hedefini AVE olarak değiştirmiş. 41 yaşındaki saldırgan Tetsuya Yamagami'nin başlangıçta annesinin mali çöküşünden sorumlu tuttuğunu örgütün liderini öldürmeyi planladığını Hatta Jovid-19 salgını öncesinde Japonya'ya gelen söz konusu lidere saldırmak üzere molotof kokteyli hazırladığını söylediği bildirildi. Grup liderini öldürmek üzere Ayrihi'deki bir etkinlik alanına gittiğini ifade eden Yamagami'nin, saldırıyı gerçekleştirecek fırsat bulamadığı kaydedildi. Saldırganın, örgüt liderinin Jovid-19 salgınının ardından Japonya'ya gelmemesi nedeniyle hedefini abi olarak değiştirdiği aktarıldı. Yamagami'nin daha önce grup liderine yönelik suikast gerçekleştirmek üzere Güney Kore'ye gitmeyi de düşündüğü, ancak ülkeyi terk etmenin zor olması nedeniyle planı rafa kaldırdığı açıklandı. Annesinin iflası nedeniyle kim beslediği ortaya çıkmıştı. Ülkenin en uzun süre görevde kalan başbakanı unvanını elinde bulunduran eski Japonya başbakanı Shinzo Abe, geçtiğimiz cuma günü seçim konuşması yaptığın ara şehrinde silahlı saldırıya uğramıştı. Eski bir Japonya öz savunma kuvvetleri, SDF, Personeli olan zanlı Yamagami'nin, annesinin mali çöküşünden sorumlu tuttuğu bir dini gruba olan yakınlığı nedeniyle Abe'ye saldırı gerçekleştirdiğini söylediği ortaya çıkmıştı. Annesinin söz konusu dini gruba yüksek miktarda bağışlar yaparak ailesini ekonomik felakete sürüklediğini söyleyen saldırgan ayrıca, Abe'nin eski başbakan olan dedesinin söz konusu grubu Japonya'ya ilk getiren kişi olduğunu iddia ederek bu nedenle Abe'ye kim beslediğini itiraf etmişti. Dini gruptan açıklama gelmişti. İddialara konu olan Dünya Barışı ve Birleşmesi için Aile Federasyonu'ndan, Birleşme Kilisesi, yapılan açıklamada ise saldırganın annesinin, grubun takipçisi olduğu doğrulanmıştı. Buna rağmen, insanların kendi istekleriyle bağış yaptıkları ve bağış miktarlarına kendileri karar verdikleri kaydedilirken, haberin ise daha önce bir grup etkinliğine organizasyonun barışı teşvik etme amaçlı faaliyetlerine övgü niteliğinde bir mesaj gönderdiği belirtilmişti. Ayrıca abinin grubun bir üyesi ya da danışmanı olmadığı vurgulanmıştı. İlla. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Yunanistan'da helikopter denize düştü. Kandıra'da denizde dehşet haberleri peş peşe geldi. Dünya bu görüntülerle çalkalanıyor. Biden'ın oğlunun telefonundan çıktı. En çok aranan haberler. Son dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyaset, Anaheber bir devam ediyor. Değerli dostlar yaklaşık 20.07'ye kadar bu ekranlarda ve diğer haberimize geçiyoruz. Yeni ankette çağrıcı sonuçlar ortaya çıktı. Tamamında düştü değerli izleyenler. Son dakika <gülüyor> haberine göre siyasi partilerin Seçim fazlılıkları sürerken araştırma şirketlerinin yaptığı anketlere de bir yenisi daha eklendi. Oğrenci araştırma 2023'te yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve Genel seçimlere yönelik anket çalışmanı kapsamında 5-2 soru durumu paylaştı. Sivas, Songul'da, Katay, Elazı ve Karamanmaraş'ta yapılan ankette dikkat çeken sonuçlar yer aldı. İşte merak ettiğin anketin sonuçları. Haber. Haber. Güncel. Son dakika orjiden yeni seçim anketi. İllere göre oy dağılımında dikkat çeken sonuçlar, AK Parti Beşkent'te. Sivas, Zonguldak, Hatay, Elazığ ve Kahramanmaraş'ta son durum. Son dakika orjiden yeni seçim anketi. İllere göre oy dağılımında dikkat çeken sonuçlar, AK Parti Beşkent'te. Sivas, Zonguldak, Hatay, Elazığ ve Kahramanmaraş'ta son durum. Son dakika haberi. Siyasi partilerin seçim hazırlıkları sürerken, araştırma şirketlerinin yaptığı anketlere de bir yenisi daha eklendi. OEC araştırma, 2023'te yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlere yönelik anket çalışmaları kapsamında 5 ildeki son durumu paylaştı. Sivas, Zonguldak, Hatay, Elazığ ve Kahramanmaraş'ta yapılan ankette dikkat çeken sonuçlar yer aldı. İşte merak edilen anketin sonuçları. Son dakika haberine göre seçim anketlerine bir yenisi daha eklendi. Seçim sürecinde olduğumuz şu günlerde siyasi partilerin hazırlıkları ve çalışmaları sürerken, araştırma şirketleri de kamuoyu yoklamalarına devam ediyor. Türkiye genelinde yapılan anketlerin yanı sıra illere göre oy dağılımını gösteren anketlerden de dikkat çeken sonuçlar geliyor. Son olarak OEC araştırma tarafından Temmuz ayının ilk haftasında yapılan anket sonuçlarında da çarpıcı veriler yer aldı. Sivas, Sivas. Zonguldak, Hatay, Elazığ ve Kahramanmaraş'ta yapılan anketlerde AK Parti 4 ilde birinci sırada gelirken, 2018'deki seçimlere oranla oylarının düşüşte olduğu görüldü. Sivas'ta oylar düşse de AK Parti önde. Sivas'ta 4-7 Temmuz arasında yapılan ankette AK Parti yüzde 5 ile ilk sırada yer alırken, 2018'e oranla düşüş olduğu görüldü. İkinci sıradaki CHP'nin ise oylarını artırarak %24'e yükselttiği dikkat çekti. Zonguldak'ta fark küçüldü. 4-6 Temmuz tarihleri arasında Zonguldak'ta yapılan ankete göre AK Parti %35.3 ile ilk sırada yer alırken, 2018'de ise %46 oy aldığı dikkat çekti. CHP ise %33.5 ile ikinci sırada yer alırken, oylarını artırdığı görüldü. Hatay'da CHP önde. Batay'da 3-7 Temmuz'da yapılan araştırmada CHP'nin oylarının 2018'e göre arttığı görüldü. 32 ile ilk sırada yer alan CHP'yi, %27-1 ile AK Parti izledi. Elazığ'da AK Parti Büyük Farklı Önde 4-6 Temmuz arasında Elazığ'da yapılan ankette Büyük Farklı AK Parti önde gelirken, yine 2018'e göre oylarında düşüş görüldü. %41.7 oy alan AK Parti'nin en yakın rakibi ise %17.5 ile İYİ Parti oldu. Düşüş var ancak AK Parti önde. Son olarak Kahramanmaraş'ta da benzer bir durum göze çarptı. AK Parti'nin oyları 2018'e göre %15'ten fazla düşerken %43.1 ile yine birinci parti oldu. İyi Parti ise %18.9 ile ikinci sırada yer aldı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Aydın'da iğrenç olan Ana Haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 20.07'ye kadar bu ekranlardayız. Evin mahalleli canından bezdi, gece başları sabah kadar sürdü. Antalya'ya rezil oldun, at kendini aşağıya dedi. Antalya'da oturduğu mahallede yaşayanları canından beziren Sevilay T. bu kez balkondan taş attı. Çilingir yardımına gelen Emine güçlükle çıkartılan ve psikoloji sorunları olduğu söylenen kadın, Hakkında konuşan mahalle sakini, ne gecemiz ne gündüzümüz kaldı, dün akşama kadar bağırdı, küfür etti, kimsede huzur kalmadı, babasını evinden bıçakla kovdu derken, başka bir kişi bıktık senden at kendini aşağı, mahalleliyi bıktırdın, istemiyoruz seni, git buradan ifadelerini kulağınızı. Antalya'da genç kadın mahalleliyi canından bezdirdi. bıktık <gülüyor> senden at kendini, Antalya'da oturduğu mahallede yaşayanları canından bezdiren Sevilayte, bu kez balkonundan taş attı. Çilingil yardımıyla girilen evinden güçlükle çıkarılan ve psikolojik sorunları olduğu söylenen kadın hakkında konuşan mahalle sakini, ne gecemiz ne gündüzümüz kaldı. Dün akşama kadar bağırdı küfretti. Kimse de huzur kalmadı. Babasını evinden bıçakla koydu derken, başka bir kişi, bıttık senden at kendini aşağı. Mahalleliği bıttırdın istemiyoruz seni git buradan ifadelerini kullandı olay Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Altındağ mahallesi 168 sokak üzerindeki 8 katlı bir apartmanın 5. katında bulunan dairede meydana geldi psikolojik sorunları bulunan Sevilayte yaklaşık altı ay önce mahalleye taşındı yalnız yaşayan kadın bir süre sonra henüz belirlenemeyen nedenle başta komşuları olmak üzere çevre binalardaki vatandaşlarla sorunlar yaşamaya başladı dışarıdan eve çöp, taş, kum ve atık maddeler toplayan Sevilay balkonuna bu çöpleri astı. Genç kadın dün gece saatlerinden itibaren ise mahalleliği sabaha kadar bağırarak ve çevreye elindeki eşyaları atarak rahatsız etti. Kadının şiddetini arttıran hareketleri karşısında vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sevilay balkonundan etrafa bağırmaya, elindeki taş ve diğer eşyaları atmaya devam etti. Vırttık senden kendini aşağı at. Meraklı vatandaşlar ise hem olayı izledi hem de o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Karşı binadan bir şahıs ise kadına, Vırttık senden kendini at aşağı, Antalya'ya rezil olacaksın, kamera çekiyor seni. Mahalleliyi bıktırdım. İstemiyoruz seni git buradan. Taşı bana atma kendini at diye tepki gösterdi. Kadının çok sayıda çökü balkonuna astığı görüldü. Polis çilingirle eve girdi. Balkondan sık sık taş atmaya devam eden kadını ikna etmek için polis, sağlık ve itfaiye ekipleri çilingir yardımıyla daireye girdi. İki saat sonunda güçlükle ikna edilen kadın, polis eşliğinde sağlık kontrollerinin yapılması için ambulansa götürüldü. Burada da etrafına hakaretler etmeye devam eden kadın, tedavisi için Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Huzur kalmadı. Kadının dün geceden itibaren taşkınlık çıkararak mahalleliği rahatsız etmeye devam ettiğini belirten mahalle sakini zeki çıktı süren ne gecemiz ne gündüzümüz kaldı. Dün akşama kadar bağırdı küfretti. Kimse de huzur kalmadı. 2-3 aydır kadın böyle. Her gün böyle biz de sorunu ne bilemiyoruz. Babasını evinden koydu bıçakla. Polisi arıyoruz kimse gelmiyor. Aylardır bu durum aynı. Aşağıdan taşları alıp götürüyor sonra atıyor. Bu kadına bir çare bulsunlar. Buradaki insanlara huzur versinler dedi. Çözüm bulunsun. Apartmanın yöneticisi Suat Okyae, mahallede can güvenliği yok. Sürekli tehdit hakaret, arabaların üzerine çöp atıyor. Şimdi eve taş toplamaya başladı. Psikolojik bir sorun. Babasına söylüyoruz ilgilenmiyor. Sürekli bu stresi yaşıyoruz. Gece 02'de başladı. Biz şikayetçiyiz mahalle halkı olarak. Bu konuda gereken yapılsın. Arıyoruz, geliyorlar, bakıyorlar bir şey yapan yok. Kadının psikolojik sorunları var, raporları var. Komşular evlerinde yangın, tükü aldı binada yangın çıkabilir. Emniyet buna bir çözüm bulsun diye konuştu. İlla, ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bürterimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık 20... 07'ye kadar bu ekranlarda Mesut Özil transferi açıklandı. Bu paylaşımında duyurdular değerli izleyenler. Son dakika habere göre çocukluk hayalinin gerçek olduğunu söyleyerek Feyenoord'a gelen Mesut Özil'in rüyası kötü sona bitti. Geçtiğimiz sezonu bırakılarak takımdan Takımlarından Mesut Özil'in yeni adresi Başakşehir oldu. Feyenoord'a yollarını ayıran Mesut Özil, Medipol Başakşehir ile anlaşmaya vardı. Turuncu arjolarlar yarın 30 yaşındaki futbolcuya imza arttıracak. Olayın üzerine hep Başakşehir Mesut Özil paylaşımı geldi. İşte son dakika ablenin detayları. Spor Spor. Medipol Başakşehir. Son dakika Fenerbahçe'den ayrılan Mesut Özil Türkiye'de kaldı. Başakşehir yıldız oyuncunun transfer mesajını böyle verdi. Son dakika Fenerbahçe'den ayrılan Mesut Özil Türkiye'de kaldı. Başakşehir yıldız oyuncunun transfer mesajını böyle verdi. Son dakika haberleri, çocukluk hayalinin gerçek olduğunu söyleyerek Fenerbahçe'ye gelen Mesut Özil'in rüyası kötü sonuna bitti. Geçtiğimiz sezon kadro dışı bırakılarak takımdan ayrılan Mesut Özil'in yeni adresi Başakşehir oldu. Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mesut Özil, Medipol Başakşehir ile anlaşmaya vardı. Turunculacı civertliler yarın 33 yaşındaki futbolcuya imza arttıracak. Bu olayın üzerine Başakşehir'den Mesut Özil paylaşımı geldi. İşte son dakika haberinin detayları. Mesut Özil. Son dakika haberleri. Fenerbahçe uzun zamandır kadro dışı olan yıldız futbolcusu Mesut Özil ile yollarını ayırdı. Özil, Ozan Tufan ile beraber İsmail Kartal döneminde kadro dışı kalmıştı. Başakşehir, Mesut Özil ile prensip anlaşmasına vardı. Başakşehir, resmi prosedürleri ayarlayıp yarın 12'de Mesut Özil ile imza attıracak. Fenerbahçe sözleşmesini feshetti. Fenerbahçe, Mesut Özil ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı. Açıklamada, Klübümüz Mesut Özil arasındaki sözleşmenin, karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmesi konusunda mutabakat avalmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunuyor, Mesut Özil'e kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz. Başakşehir bu şarkıyla duyurdu. Fenerbahçe'den başka bir takımda kariyerimi noktalamayacağım demişti. Mesut Özil, Altını çizerek tekrarlıyorum. Fenerbahçe'den başka bir takımda kariyerimi noktalamayacağım. Sözleşmem süresi boyunca çubuklu formamızı terletmek tek amacım. Bu kararım çok net ve kesindir. 31 Mayıs 2022 Başakşehir'den Mesut Özil paylaşıldı. Başakşehir, Göksel Gümüşlağ'ın 2018'de Mesut Özil hakkında yaptığı açıklamayı paylaştı. Bir gün yollarımız Başakşehir'de kesişecek. Göksel Gümüşlağ Umarım Mesut'la yollarımız bir gün Başakşehir'de kesişir. Eğer biz de oynamak isterse onu transfer etmek için her şeyi yaparız. 2018 Resmi imzalar yarın atılacak. Mesut Özil yarın Başakşehir'e imza atarak büyük bir sürprize imza atacak. Aa. Mesut Özil'in Fenerbahçe kariyeri Geldiği gün Fenerbahçe taraftarını sevince boğan Mesut Özil'in sarılıcı vertli takımdaki kariyeri pek de istediği gibi gitmedi. 37 Marçı 9 gol, 3 asist. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Milky Batıvayi Süper lige geri dönüyor. Bu ismini ismi takipten çıktı. Ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 20.07'ye kadar bu ekranlardayız. Ayar önce seviye geldi. Değer... Ayar önceki seviye geri geldi. Akaryakatta sevinçli sevindiren gelişme yaşandı. Benzin mili PK için değerli yani bu haber. Geçen hafta motorun litre fiyatı için üst üste indirim ve zam haberi gelmiş. Benzin zamı ise iptal edilmişti. Bu düşüş sonrası akaryakıtta indirim haberi geçikmedi. İşte akaryakıt piyasasında son dakika gelişmeleri ve 13 Temmuz çarşamba güncel akaryakıt fiyatlarında sondur. Son dakika akaryakıt için sevindiren haber geldi. Petrol fiyatları çakıldı benzini indirim geliyor. Akar yakıt fiyatları üzerinde etkili petrol fiyatlarında son dakika hareketliliği yaşanıyor. Petrol fiyatları dün %5'e yakın geriledi. Geçen hafta motorin litre fiyatı için üst üste indirim ve zam haberleri gelmiş, benzin zammı ise iptal edilmişti. Bu düşüş sonrası akaryakıta indirim haberi gecikmedi. İşte akaryakıt piyasasında son dakika gelişmeleri ve 13 Temmuz çarşamba güncel akaryakıt fiyatları. Son dakika Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle tüm zamanların zirvesine çıkan ve Türkiye'de benzin ile motorun fiyatlarını doğrudan etkileyen petrol piyasasında hareketli bir gün yaşandı. Geçtiğimiz haftalarda %1.0'a yakın sert düşerek hali hazırda bir süredir baskı altına giren petrol fiyatları dün de %5'e yakın değer kaybetti. Rent petrol 100 doların altına çekilirken, ham petrol fiyatları ise en son 11 Nisan'da gördüğü 94 dolarlık seviyesine geri döndü. Sebebi Çin'deki Kısıtlamalar Dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı olan Çin'de Covid-19 vakalarında görülen artış ve getirilen kısıtlamalar, fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor. Küresel piyasalarda resesyon riski talebi düşürürken arz daralması endişeleri de fiyatlarda etkili oluyor. Benzini indirim geliyor. Döviz kurundaki dalgalanmalar ve Brent petroldeki fiyat değişkenliği akaryakıt fiyatlarını direkt olarak etkiliyor. Brent petrolün yüzde5 en yakın değer kaybederek 100 doların altına inmesi Türkiye'de de akar yakıtta indirim beklentisi oluşturdu uluslararası piyasalardaki gelişmelerin yanında dolar TL kurunun yüksek kalması ile 30 TL'ye kadar çıkan motorin fiyatına iki haftada 5 Türk Lirası 44 kuruş indirim yapılmıştı 25 liranın altına gerileyen motorin son yapılan 84 kuruşluk zam ile yeniden 25 liranın üzerine yükseldi Benzin grubunda ise 96 kuruş yapılması planlanan artış iptal edilmişti. Ancak sektörden alınan bilgiye göre, Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda Türk lirası 55 kuruş civarında fiyat indirimine gidilecek. Mutlu ise 27 kuruş zam gelecek. Motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor. Güncel akaryakıt fiyatları 13 Temmuz Çarşamba, İstanbul'da Motorin litre fiyatı 25 türk lirası 40 kuruş. Benzin litre fiyatı 25 türk lirası 19 kuruş. VPG litre fiyatı 10 türk lirası 21 kuruş. Ankara. Motorin litre fiyatı 25 türk lirası 56 kuruş. Benzin litre fiyatı 25 türk lirası 30 kuruş. VPG litre fiyatı 10 türk lirası 53 kuruş. İzmir. Motorin litre fiyatı 25 türk lirası 50 kuruş. Benzin litre fiyatı 25 Türk Lirası 32 kuruş. Dizel litre fiyatı 10 Türk Lirası 33 kuruş. Akaryakıt fiyatları otomobil tercihlerini de değiştirdi. Ocak Haziran 2022'de geçen yılın aynı dönemine göre benzinli otomobil satışları %2, dizel otomobil satışları %31,1 ve otogazlı otomobil satışları %63,8 gelirken Hibrit otomobil satışları %4,6 ve elektrikli otomobil satışları %154 artış kaydetti. İlk yarı satış verileri, dünyada da yeni yaygınlaşmakta olan elektrikli otomobillerin Türkiye otomobil pazarından aldığı payın henüz düşük seviyelerde olduğuna işaret etti. Petrol piyasası ekonomik ve tedarik riskleri nedeniyle IP üzerinde yürüyor. Öte yandan Uluslararası Enerji Ajansı, EBA, Küresel petrol piyasasının tedarik endişesi ve resesyon olasılığı arasında ince alp üzerinde yürüdüğünü belirtti. IEA, yüksek fiyatlar ve hali hazırda kötüleşen ekonomik koşullar nedeniyle talebin aşağı indiğini kaydetti. IEA bugün açıkladığı raporda 2022 için talep görünümünü 200 bin varil gün düşürdü. Kuruluş, 2022'de petrol talebinin 1,7 milyon varil gün 99,2 milyon varil güne, 2023 teyse 2,1 milyon var gün artarak 101,3 milyon varil güne çıkmasını öngörüyor. The